Arkadaşlar merhaba, iddia tahmini paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz Bugün 05.02.2021 Sizler için 6 tane maç hazırladım. bir tane kuponum var. 6.28 oranlık bir kuponumuz var. Tabii ki aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa yatmayan maçı çıkarıp sizin güvendiğiniz maçı ekleyebilirsiniz. Maçlarımız bunlar arkadaşlar. Şimdi canlı analizlerini yapacağız. <gülüyor> Hep beraber. İlk maçımız arkadaşlar Çek Cumhuriyeti 1. liginden saat 20'de başlayacak. Bu da Ostrava vanik maçı. Oranına bakalım. 2.20 2.70 2.45 Evet hemen analizi yapalım. 2.20 2.70 2.45 Oranlar değişirse ufak bir sapma olabilir. Evet maçımız gördüğünüz gibi karşılıklı gol var ve üstte gidecek. Bir maç şu an oranlar değişti. <gülüyor> Bir daha kontrol edelim. Evet. 2.25 2.65 2.40 2.25 2.65 2.40 Değerlerimiz değişecek. Evet arkadaşlar karşılıklı gol var yine aktif. Bu maçın ee, karşılıklı gol varını bekliyorum iki 2.5 üstünü alabilir bu maçın. 2.5 üst oranı 1.85 karşılıklı gol var oranı 1.70. Biz karşılıklı gol var öneriyoruz arkadaşlar. Ve maç üste gidecek. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız arkadaşlar. İsviçre Şarlengelik'inden Statojk-Winteroid maçı. Evet hemen analizini yapalım. 1.75-3-3 1.75-3-3 Evet arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var. Bu maçla ilgili tercihimiz karşılıklı gol var. Üstün oranı biraz düşük olduğu için üste yönelmedim. Karşılıklı gol vardan yana kullandım. Tercihimi sizler de benim gibi düşünüyorsanız bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu kırmızı alanlarda belirtmiş Excel'in bize sunmuş olduğu diğer tahminleri de oynayabilirsin sistem kuponlarında. Mesela birden bir, birden bir oranı 2.50 arkadaşlar. Fena bir oran sayılmıyor. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Almanya-Bundesliga 2'den St. pauli maçı. Oranlarını girelim hemen arkadaşlar. 185 3.75 185 3.75 Tabi ben bunları daha önce hazırladım. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu maçta da karşılıklı gol var ve üst bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki bizim tercihimiz üst. <gülüyor> Sizin de yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 2.5 üst. 2.5 üst oranı. Şöyle bir kontrol edeyim. 1.45 arkadaşlar. Karşılıklı gol oranı 1 40. Her iki takımdan da gol beklediğim için maçın üste gideceği yönünde kanaatine vardım. Siz de aynı şekilde düşünüyorsanız, değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Hemen dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız arkadaşlar, Almanya, ee, hayır, Hollanda liginden arkadaşlar, saat 22'de başlayacak. Fortuna Sittard her maçı. Fortuna Sittard arkadaşlar her akla maçı. Oranlara bakalım 2.45 2.85 2.10 2.55 2.85 2.10 Evet arkadaşlar yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Bizim tercihimiz üstten yana. 2.5 üst oranı 1.60. Maç sonucu 2 bitebilir. 2'den 2 oynayabilirsiniz. Oynayın demiyorum. 2'den 2 oynayabilirsiniz. Bakın 5 maç oynanmış. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bu oranda açılan <gülüyor> 3 maç ilk yarı 2, maç sonu 2 bitmiş. 2 maçımız ise ilk yarı 0, 1 maçımız maç sonucu 0, 1 maçımız maç sonucu 1 bitmiş. Yani ağırlıklı olarak maç sonucu 2 bitmiş. Tahminimiz bu şekilde. Bir sonraki maçımız arkadaşlar Noşeter Samak Stone maçı. Saat 22'de başlayacak İsviçre Şalalengeyinde. Evet oranlarına bakalım 255 311 Evet yine karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. İki takımdan da gol bekliyoruz. Hani iki takımın da gol atacağını düşünüyoruz bugün. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Bu ayrıca bizim kuponumuzun ilk maçı. <gülüyor> Yalnız bunu kuponda üst olarak değerlendirdik arkadaşlar. Karşılıklı gol var değil de üst olarak değerlendirdik kuponda. Çünkü maçın üste gideceğini düşünüyorum. O yüzden o şekilde oynadım ben. Ve son maçımız Roda Jong PSV. Saat 23.00 başlayacak arkadaşlar Hollanda 1. Liginde Roda Jong PSV maçı. Açılış oranına bakalım. 1.60 3.30 3.30 3 .30, 3 .30. Evet karşılıklı gol var beklediğimiz başka bir maç. Bu maçla ilgili tahminimiz bizim karşılıklı gol var. Maç üste gider mi bilmiyorum. Hem maç bir birde de takılabilir. Dönerse hem maç e, dönerse de ev sahibine 2-1 şeklinde dönecek. Diye düşünüyorum. Ama karşılıklı gol var. Beklediğimiz başka bir maç. maçı da bu şekilde. Bekliyoruz arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Evet. konumuz arkadaşlar. Dinamo Budejavis. Banik Ostrova. Karşılıklı gol var. Almanya 3. liginden. Rostock Verli maçı. 2.5 üst. 1.65 oranından. <gülüyor> Fortuna herak Herakbaş maçı 2.5 üst ve Samax Tum maçı 2.5 üst. Toplam 6.28 oran yapıyor. Sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu kuponu. Güvenmediğiniz maçı çıkarın. Sizin güvendiğiniz maçı ekleyin. Hiçbir tahminin garantisi yok. Olamaz da. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.